Birbirinden aldığımız kıyma bu. Şurada da örnek olarak az önce artık Afazit lideri 20 kısık her şaşırdık. burada biraz şok olduk. Birazdan ayrı getirebileceğiz. Bu veriyorsunuz. Suyumuz katkısıyla sadece içinde su var. Onu bunu burada düşünüyoruz, şaşırdık arkadaşlarla işaretlik, çözemedik. Bir, işaret bir başka arkadaşımız da tekrar bir video çekmişti. Ondan göre biz de aynı şeyi yapıyoruz. Enteresan gerçekten şaşırdık. Burada. Yapmış olduğumuz şu adun da yaptım. Bu da hazır olan sadece buradan sıktım. Oradaki paketler daha çok. Yani gerçekten et toks yok. Bilmiyorum. Yıkadıkça görüyorsunuz, böyle açılıyor. Ben bu bir sade asıl olmadı, onu de Ne ediyorsunuz? Abi burada nereye yaptıracağım? Sadece, sadece açma, sadece açma. Çözülür lan. Atın hocam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onu yani bunu... Yağımı başka bir etmeye çözemeyim ki. Şuradaki kırmızı oldu. Kıymanın emin vermez. Artık yorum sizi. Şöyle koyuyorum. Böyle yani aldığınız cümlelere dikkat edin.